been the brain and there's a name man and damn a name Et, çıtayı buraya, bir dahkine Afrika'da klip çekeceğim kadrajda koyacağım çıtayı buraya. Beni duymamış mısın? <gülüyor> Tebini demiyor. Ne yaptım mı? Bir dahkine keyfin biliyor. Mutluyken gerginleşiyor. Aşk öldü Dediler geldimleşiyor. Peki peki dedi Tekin değil Kuratiki peki, peki değil. Buna peki neki deme yeah, be bu yeter. Değil mi ben de beğeni olat da beğeni ola. hoşlanamam diyorum he boş kafalar. sen beni dinlemen odor fartun tarzamen beni senin <Sessizlik> beni millame beni Pis kolakol, pis kolakol oğlum, pis kolakol İnandığımız müzik için yaşamazsam ölürüm Bu yüzden savaştayız biz kora kor Doğru yanlış ayırt idealist ol oğlum hayır de En büyük güç özgürlüğümüz kalp, başka bilir göz gördüğünü her şey para değil, her şey para ama her şey para diye ner şeytana. Kama sakın dostum kendini bil, bir ne varsa her şey tamam. Çok severler bana dalaşmayı denk Deng mi görsem demez dalış mıyım? Sehabet ucerepi nirvanası. Bana anca sorabilir zirven nasıl? Beni benim den, seni neyin benim millemi den, seni ne beni mi ne mi ne mi ne mi benim mi ne I'm a man, I'm not a man, I'm a man, a man, wearing